Var ya, bak ya, şakayıyorum. Neyse şu salaklara bir eğilerim. Ateş daha iyi dayıydı ya, vallahi. Aa varmış lan. Oh yes. O zaman. O zaman ben B gidiyorum. Arka yemeden önce. <gülüyor> İnşallah B Mama. Bana. O da. düşman kaldı. Alırsın lan. Kalan son oyuncu sahada mal olu mal ayak sesi duymuyor musun abi mal ya Neyse bu adamlar öğrenmeye çalışıyor belli ki. Yani bu oyunu kaybettik. Bir de ortada düştük. yenildi Ortada düşman görüyoruz. Bir düşman kaldı. Gücü tamam. Okay burası. Doğruluyoruz. İleriyi tarıyorum. <gülüyor> Buldum. Yes. Biraz kendine göründü. Ama kan başka şey. Behauer, Behauer'a selam söyle Behauer. Görüş sağlıyorum. Ah. Neon solda. Headshot. Okay. <gülüyor> Abi arkalıyor bu onun ya. Bunlar böyle yapar mı bir şey? Helal lan. Helal lan sana AXE Bir tek sensin zaten. Sen ben başka oyuncu yok ama. Yüzüme bak. Ve yanında olduğunu unut. Ultim var konuş şey, ah Allah ben neyse konuş bir <gülüyor> Ultim var ama konuşamadım. <gülüyor> bakayım hele bakayım burada Neyse arkalarız ya sıkıntı yok. Aman im dedi Lilly. I am player. I am human. I am a hero. Oğlum önündeydi lan <Gülüyor> Oğlum gene arkaydı ki ya. Sen bir ben Savaş istiyorlarsa çıkacak değil. Abi şimdi ne alabiliriz diye düşünüyorum. Teke tek gitsem, pompalı alsam nasıl olur diyeceğim de. Vandal da çok sarıyor. ama sürüyor şimdi Allah aşkım tamam, aban bir sonraki el iyi bir silah almak için bunu aldım görüş sağlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Okey bu Bir an arkalanacağız gibi hissediyorum ha yine Niye Görüyor musun Tam yavşaklar bunlar Tam kulpe gibi oynuyorlar bunlar Ya bu arkalanacak belli Çok belli bu arada Arkalanacak bu çocuğun Ah Tabanca gidiyor Allah işte al. I want to play game. Beni mi kaldırdı o? Allah razı olsun amir al kuyum Allah. Hadi so. İleri tarıyorum. Nerede ver ver. Çöz sen, çöz. Çözersin, hadi. Ah be. Düşman yakın. Dikkat. Bak, bir el van der görüyorsunuz mu? Ben bu silah bayılıyorum ya, o yüzden... Bir el van arkadaşlar, görüyorsunuz. Aradaki farkı gördünüz. Abi bir dakika Bul kullanacağım Kullanıcam eyvallah da İleride bir tane var Koruyana okay. okay. Saigona Abi bu Omen var ya çok iyi oynuyor çocuk. Çok iyi arkalıyor. Ya oğlum adam gibi sıksana Reyna ya. Bak bak. Ponex bak abicim. Şimdi oyunu ilk defa oynuyorsun ya. Hani ben sana yardımcı olmak için söylüyorum. Eğil tamam mı abicim? Spike, düştü. Ateşi ya? Vandal da oynuyor. Eğilecen abim benim. Güzel kardeşim. CTRL'e basıyorsun, eğiliyorsun. o ne oluyor biliyor musun? Adama head gidiyor veyahut da daha fazla sarılıyor. Ya öğrenmemek ayıp değil yani şimdi şey öğrenmemek ayıp daha doğrusu da. Ha bilmemek ayıp değil yani bunu. Siz de yeni oynuyorsunuz. Ben de ilk başta başladığımda çöptüm. Şimdi çöpüm gene de değişen bir şey yok da. Hazretin gibi kardeşim yani. Olay bu. Son 10 saniye. Karşı rengine kurmazsa biz de oyl. Spike. I. Tek tabanca. Şimdi bir de ağır İyi. Bu son turu. kaybet. Abi odunu alacağım. Bunlar B'den geliyordu artık gelmiyor ben anlamadım. O zaman ben A gidiyorum. Ultim var çünkü. Odin isteyen var mı? İnşallah P'ye gitmezler. Çekilin yolundan! Ah! Kızdım ama! Orta'ya düşmanız. Orta'ya düşmanız. Orta'ya düşmanız. sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Buradan mı gitti? Nachher. Çok oku. Güzel. Başka güzel. Son tura girmeden önce iyi oldu. Taraf değiştiriliyor emin olun hata yapacaklar. Yaptıklarında da aptal olacaklar. Spike oynayacağım abi çuraşmışım bu salaklarla. Çünkü silahım yok tabanca lay. Evet A'ya ah gidip Spike kuruyordu arkadaşlar. <gülüyor> Sabah. sabah 6.36 6.36'da video çekiyoruz. Evet sizin için aynı. Daha kahvemi bile içmedim. Hesabını siz yapın. Yani hesapları yapabilirsiniz. Düz hesap. Çember hesap. Ben direkt hiç beklemeden Spike'ı kuruyorum abi. Adamlar Hadi hadi hadi Allah. Etkisiz. Okay. Tam bir an. Oğlunun canısı. Harikalamıyor da dur. Çöz çöz. Aynen. Bak şu an çözdüm. Tek daha vardı. Şancıs. Oğlum var ya çok çakalanıyor ha. Çok çakal. Helal olsun vallahi çocuğa. Bu arada Orbun kardeşim tebrik ediyorum. Çakallığı Yaşıyor zirvesinde yani cidden. Helal olsun. Ben ben başka hiçbir şey söylemiyorum. oyunu çakal gibi oynamak öyle her yiğidin harcı değil. Yetenek işidir yani. olmam kardeşim seni tebrik ediyorum. Cidden iyisin. Çok iyisin hem de. Çok fazla iyisin oğlum ya. Skora bakmayın cidden. Adam çok, çok taktiksel oynuyor. Zekice oynuyor yani ha. Anlıyorsun yani. Lan bu adam taktik yapıyor diyorsun. куда би спайка Ада düşman görür. Uy ne on burda abi, anlaşılan tamam Abi arkaya mı Bir düşman kaldı. Nereden ateş? Ölmediler. Görüş sağlıyorum. Okey abi. ani ek. Ya canım daha azdı. İyi anlardılar kaldı. Bundan sonra videolarımda hiçbir edit kullanmamaya çalışacağım. Edmen geldi temiz ve sade olacak. Bir de şöyle bir şöyle bir durum daha var. Onu da söyleyeyim de. Şimdi edit programı kullanıyorum. CapCut'u. Onun dışında bildiğiniz varsa iyi bir edit programı <gülüyor> tavsiye edebileceğiniz Kull A varsa tavsiye edebileceğiniz kullanırım yani iyi olur benim şimdi oyun başlarken var ya tabancayla üç tane head attım da güzeldi onu çekebilseydim keşke. Noh orada. Ha öyle mi? Bunlar ne yapıyor böyle sabit? Bir yeri tarıyor. Nerede n'o? Anka. Info. Info nerede? A'da çözüyor hoş. Abi çözdürmeyeceğim ben onu. Ha tamam bakayım. Kime bakmayın lütfen, bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Abi hiç Spike oyun oynamayacağım, bu oyunu direktmen dalacağım. Kile oynayacağım yani. B'ye gidelim, bu sefer. Şimdi abi adam burada değil ya. Geldim burada dörtte kurdum. 3'e Çok dikkatli olmalıyım. Okey, onu görmem iyi oldu. Okey. Bayağı geliştirmişim hem dostlar? Bayağı bir geliştirmişim bence. Ben de öyle düşünüyorum. Açayım. İnşallah buraya yetişmez. Oh be, iyi. Böyle bir birleşik Benim durmuyorlar ya. ki. Birleşik dursalar bir tane ılta atacağım da birleşik durmuyorlar. Ha <gülüyor> bu kim FF verin diye? Bizim innahe chat'i görmem lazım. İşaretimle. Ha bu da sinyal bak Arkanda iyi. Tamam kes lan. Arkadaşlar mercimek çorbası Valorant kanalından abone olabilirsiniz Hayırdır inşallah Eskilerde var. Adamlar bir comeback attı bu arada Dalga geçmeyelim de. Cidden. Ben buradan gideceğim o bu yüzden. Da bitirin artık şu mançı. beyler. Ve jet oradan gidiyor bu arada. Oğlum nasıl ateş edemedim oh my god. Bak konuştuğum zaman farkında mısın? Bu çek... <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Oğlum zaten Fonex mal. Bir seyci var benim oyunda. Ah. Ser <Sessizlik> Soa arkalamaya başladı. <gülüyor> Olmanın mesleği bıraktılar Soa. Değiştiler böyle. Değiş tokuş yaptılar. Bu adamın FPS düşüşü var çok hem de pelaya yetemedi. Helal olsun. Helal. Olsun. Bu çocuk yeni oynuyor baba. Son sayı. Ha gayrı. Bitirelim şu işi. Evet, son sayı. Bitirek gittin ya. <gülüyor> Oğlum ne oluyor ya? <gülüyor> Blade. Bak bu ser soldan yedi. Kim? Kimse şu an. Beni uyandırsana sey yanında. Solundu. Bu şey herhalde <Gülüyor> Chamber'ın skin'i ya değil mi? Öyle bir şeydi bu. Jet'e bak. Jet'in hareketlere bak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bayağı bir geliştirdim Valo'yu ve şöyle bir durum daha var daha çok geliştireceğime dair söz verdim dün beni bir dostum bir arkadaşım LoL'de bayağı unblade etti LoL'den tekrar biraz daha nefret etmeme sebep oldu o yüzden bayağı bir LoL oynamayacağım gibi yine yani Valo'ya döneceğim Valo'ya döndükten sonra GTA 5 videosu bugün gelecek bir, bir saatte Twitch gelecek, şimdi sabah 6.31'de, şu an işte çektim yani çekmeye başladım bu videoyu, zaten saat 10.11 gibi sizde yani o zamana kadar video yüklenmiş olur diyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyorum arkadaşlar, herkese iyi seyirler diliyorum. Canlı kalmak için fazlalardan büküyor. Ama sen değilsin. Artık değilsin. Yapma!